Mavi kadın izleyicileri, 21 Mart yeni ay ile karşınızdayım. Bu yeni ay hepimize çok fazla enerji verecek. Bunun iyi haberiyle başlayabiliriz. Çünkü Mart ayının ortası biz biraz gerdi, biraz kafamızı karıştırdı, biraz enerjimizi düşürdü. Şimdi Koç burcundaki bu yeni ay, hadi tekrar başlayalım diyecek. Bu yeni ayın içerisinde Merkür var. Aynı zamanda uzak bir Mars karesi olsa bile enerjimiz oldukça yüksek olacak. Tekrar başlama enerjimiz olacak. Yeni, yepyeni şeyler başlatma enerjisiyle yeni ayı karşılıyor olacağız. Bozular ve yükselen burçlara etkisine gelirsek sevgili koçlar ve yükselen koçlar sevgili koçlar bu yeni ay sizin yükseleninizin ya da güneşinizin üzerinde olacak demektir bu sizin için uzun zamandır beklettiğiniz ne varsa artık adım atma zamanı gibi düşünebilirsiniz bu hayatın her alanıyla ilgili olabilir her şeyle ilgili yepyeni fikirler de gelecek yepyeni anlaşmalar da gelebilir bu yeni ayı kullanmanızı tavsiye ederim sevgili boğalar ve yükselen boğalar sevgili boğalar güzel bir yeni ay enerjisi yüksek bir yeni ay ama sizin için birazcık daha beklenme bekleme zamanı gibi görünüyor. içsel anlamda, belki ruhani anlamda size iyi gelecek şeyler yapabilirsiniz. Belki bir yeteneğinizi keşfedebilirsiniz. Belki kalbinize iyi gelecek yeni yöntemler bulabilirsiniz. Ve bu yeni aydan sonraki ilk yeni ayla beraber sizin için de çok güzel şeyler başlıyor olacak. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, bu yeni ay size yepyeni sosyal ortamlar, yepyeni arkadaşlıklar, yepyeni ilişkiler getirecek gibi görünüyor. Sosyalleşmenizi tavsiye ediyorum ikizler. Kalabalıklara karışın, yeni insanlar kaynaşın ve yeni projelere başlayın doğru zaman. Sevgili yengeçler ve yükselen yengeçler, sevgili yengeçler kariyer evinizde bir yeni ay var. Bu yeni ayı yeni iş görüşmeleri yapmak için, terfi görüşmeleri yapmak için, sizin için farklı olacak projeleri almak için kullanabilirsiniz. Bu anlamda hem enerjiniz yüksek olacak, hem motivasyonunuz yüksek olacak, hem de güzel iletişim fırsatları karşınıza çıkıyor olacak. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, sevgili aslanlar bu yeni ay yepyeni başlangıçlar demiştik. Sizin için yurt dışı ile ilgili fırsatlar Fırsatlar getirebilir, yeni eğitim fırsatları getirebilir, seyahat fırsatları getirebilir ya da size vizyon olarak çok şey katacak yepyeni insanlarla karşılaşabilirsiniz. İletişim kurmaktan, fikir üretmekten, konuşmaktan kaçınmayın ve mutlaka bu güzel enerjiyi arkanıza alın derim ben. Sevgili başaklar ve yükselen başaklar, sevgili başaklar bu yeni ay size yepyeni yatırım fırsatları veriyor olacak. Krediler, vergiler, sigortalar bunlarla ilgili adım atmanız gerekiyorsa ve enerjim de biraz düşük diyorsanız 21 Mart'ta beraber artık çok daha motivasyonunuz yüksek olacak ve çok daha iyi fikirler aklınıza geliyor olacak. Belki de şu ana kadar çözemediğiniz birçok şeyi artık çözüyor olacaksınız. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Sizin için ilişki evinde bir yeni ay var. Bu da güzel haber. Yalnız olanlar için yepyeni ilişkiler başlayabilir. İlişkisi olanlar için de yeni kararlar alınabilir. Yeni iletişim kanalları kurulabilir. Belki de çok iyi gitmeyen bir ilişkinin içindeyseniz de bunu konuşmak, çözmek için bu dönemi kullanabilirsiniz. Güzel olsun inşallah. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Bu yeni ayla beraber yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir ve rutinlerinizde sizi zorlayan konular varsa bunlarla ilgili çözümler üretebilirsiniz. Belki hayatınızı zorlaştıran işlerle ilgili artık sonuçlar alabilirsiniz ya da belki istediğiniz yardımcıyı buluyor olabilirsiniz. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar bu yeni ay sizin için aşk çanlarını çalıyor olacak. İletişim kurun yeni ortamlara girin ve aşka kalbinizi açın derim ben. Zaten ilişkisi olanlar için de bu dönem oldukça güzel, keyifli ve iletişim bol olacak diyebiliriz. Sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar bu yeni ay size taşınma getirebilir. Ev değişikliği yapabilirsiniz, ev alabilirsiniz, eşyalarınızı yenileyebilirsiniz. Ailenizle ya da evinizle ilgili sorunlar varsa bu dönem aşmak çok daha kolay olacak. İletişim kurun mutlaka. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Sevgili kovalar bol seyahat, bol eğitim, bol iletişim olacak. Arabasını değiştirmek isteyenler yine bu dönem bunun için güzel fırsatlar önünüze çıkacak gibi görünüyor. Sevgili balıklar ve Selen balıklar, sevgili balıklar, para evinizde bir yeni ay gerçekleşecek. Bu yeni ayda yeni gelir kaynakları bulabilirsiniz. Gelirleriniz artabilir, bereketiniz artabilir. Bunun için konuşmaktan, iletişim kurmaktan geri durmayın. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Kanalı takip etmeyi, abone olmayı ve bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.